Ehehehe Ehehehe Neşe böyle kalmıyor Eee Bugün de sizlerle Çok komik bir videolardan Furkan Yaman'ın Çok komik bir videolardan Çok Şimdi izleyelim Çok komik Sesini bırakışıcam Yani seyitler etmeyeceğim Neyse hakikaten Biraz kısayayım Çok komik ol hakikaten Şimdi devam edelim Hiçbir sesimi ısrarmayacağım yani Bay bay Siz sesini de Duymak için hakikaten Bu kadar uygun Hiçbir şey görmücem İzliyorum beyler Bay bay Hayır <gülüyor> Uf ya. Almanak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> abuk ya. Arkadaşlar bunun için devam için Deli bir like abone ve like bakmayın. 15.000 like istiyorum. Deli bir like, deli bir like istiyorum. Bakalım. Merhaba arkadaşlar. Ben Ruhkan. Bugün sizlerle beraber e. bir ceza oyunu daha. Sizlerleyiz arkadaşlar. Bugün yine yanımda Talha haberi ve Erbe süper mi oynayacağız. Biz oynadıkken evet. Talha ile çok eğlendik. İnternette öyle bir bakıyorduk ne oynayabiliriz falan filan Bunu <gülüyor> bulduk çok eğlendik. <gülüyor> <mi>? Keşkıyken <gülüyor> ya. ya. Ulan ne oluyor olur. Oynama dur. Dur. Dur. dur. Heh. Dur. Bas bakalım. <gülüyor> Heh tamamdır. Ben hop. Kafası veya sırtı yere. Oh <gülüyor> Kafası veya sırtı yere. Deyen kaybediyor arkadaşlar. dur dur dur dur dur. Talha dur. Dayı nasıl durtu? Dur dur ya abi. Dayı bir şeyle çat. Dur nasıl duracağız? Dur ama ESC'de. Tamam, basma basmasan oğlum ben basmıyorum. Abi saymam ben bunu söyleyeyim. Ben basmıyorum. Basma diyorum. basıyorsun hala. Abi ellemiyorum. Şimdi... tam işte elleme diyor. Ben saymama söyleyeyim. Vallahi sayma. Çekseni say. Ya yani, yani, sayayım neyse ya. Eee evet işte. Cim, yani, bula bula bula bula Cezamız mandal arkadaşlar. Gerçekten çok acı veriyor. İnanılmaz sıkı yani. Mesela Talha kaybetti diyelim. Ben onu istediğim bir yerine yüzünde takacağım arkadaşlar. Gerçekten çok acı veriyor. Yani kötü bir ceza. Ve e, gördüğünüz gibi Talha 3 yıldız oldu şu an. Ben yani 3 kere kaybetmişim. 5 olduğunda Talha ka kazanmış olacak. Şu an büyük haksızlık <gülüyor> oldu ilk başta. Ama neyse. Eee kafası veya sırtı yere değen arkadaşlar kaybediyor ben kırmızıyım işte. Pardon ya. Cengiz bozdukka bırak gittim. Ok. Tamam. Tamam. Tekrar söyleyeyim hadi. başla. Ben değilim. Ana sonra. Ay vallahi ilk başta çok büyük hastalık oldu ya. Resmen. Hayır. Ya direkt, kay... <gülüyor> <gülüyor> direkt kaybettim resmen. Direk kaybettim resmen. Nerede takayım? Düşüneyim mi? Bilmiyorum tak hadi. Çok acımasızlıkta da olmasın şuraya takıyorum ki lan. Çok acırsız. Nasıl böyle şey yapayım? Allah Allah. Vallahi çok acıyor ya. Çok sıkıyor lan. Kulağında istediğin yere tak. Ah. Çok açıyor ya. <gülüyor> Yapacak bir şey. Yok. Bakın, e, şurada böyle, orada sivri böyle gibi bir uçlar var. O uçlar böyle çarp. Bak, bak. Tam şu arasında uçuyor. Aynen uç. ya Çok açıyor hee. Yaman ya. Of. Neyse. <gülüyor> Hadi. Hop Hadi Bismillah dur. Vallahi <gülüyor> <gülüyor> <o, ne gülüyor> Nasıl böyle? Hiç kimse şey çıkamayacağım Oha. De de de ay. Yeah. Ya <gülüyor> <gülüyor> of. Of. <gülüyor> Allah. Oo kafayı headshot diye yondum ha. Böyle bir de değişik maplerden oynatması çok güzel değil mi? Bence de oyun çok eğlenceli. 2 1 5 yıldız olan kalkma ediyordu? Yok 5 yıldız olan kazanıyor. Değil I mi? Abi çok zekile oyun ya. Gerçekten çok zekili. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <t> <gülüyor> oh! Iki, i̇ki oldu. Tala, tala kendi emeği. Daha tamam, abartma Şu an banıyor resmen. Banma diyor senin şu an. <gülüyor> Abi ben ne <de> yaparım? <gülüyor> Hayır ya, of abi ya çünkü tekrar önüne geçti. <gülüyor> oh 3-3 çok çekişimeli şey ya. Ama bu ne <gülüyor> böyle? <gülüyor> e sen vurdur vurduraydın abi. Bu ne abi? <gülüyor> abi ne? Uf oh işte bu ya. be. Ne bir tane? Ne bir tane? Hayır ya. Dur ta kendini kasıma da <gülüyor> <gülüyor> Yok ya kaş olmasın kaş çok acı Gidiyorsan benimkine takılsın da Abi senin etin hiç gelmiyor ki <gülüyor> Neyse dur Hangi kulağın iyi gözüküyor ki <gülüyor> <gülüyor> Tamam kulağını koyayım Benim şuan kulağım çok kötü acıyor biliyor musun? Uyuşuyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi uyuşuyor bizden <gülüyor> sonra <gülüyor> hissetmiyorum Hadi. Allah. Ananı. Bu <gülüyor> ne lan böyle? Hadi. Hop! Bu <gülüyor> Allah of, çok güzel. Ulan vallahi bu oyun çok eğlenceli. Çok acıyor. Vallahi şu an ulan çok kötü acıyor. <gülüyor> Benim biraz uyuşmaya başladı <gülüyor> ya. İstersen şey yapalım. <gülüyor> Yok, <Bana bir gülüyor> yapalım. Yok öyle olursa daha çok acır şimdi uyuşur bekle. çok güzel. Güzel güzel 2 <gülüyor> Oo. ama son anda hayır son anda ayağımı değdim bak ayağım <gülüyor> süper güzel evet kaybettiğin adam lütfen daha da geliyor hadi hadi hadi be Tü... abi oyun çok güzel değil mi? Bu oyunda bir kere daha bir daha cezalı yaparız arkadaşlar. Yani başka bir cezamız olur. Yine yaparız bunda. Kaldır çekeyim mi? Çok acı. Bu oyunda acı. yani o Ol... istiyorsan yap. Kusura yap. Allah. Terzildi lan. gel? Dur, dur. Aa! Tamam. Aa! <gülüyor> dur. Tamam. <gülüyor> Aa. Tamam. tamam sen de dur çakacı. Sen de benim istediğim yere yapacaksın. Tamam, tamam orası dursun ama ya. Aha, <gülüyor> Orası duysun tamam ya. Çok acı. Acayip acıyor ya. O zaman dur ne yapalım? Hayır ya orası çok acı. Ah. <gülüyor> ah. Ah. Oh, ah. Tamam, oh. <gülüyor> tamam Bak, biraz dur dayanacan. <gülüyor> <Çok acıyı. gülüyor> ah çok acı. Ah. Tam buradan da bir yere yapalım. <gülüyor> ne oluyor bu? Olmuyor olmuyor ben denemiştim kendi videomda Tamam olmuyor olmuyor deyiş Bademcimi falan tutturuyorum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ah. Çok kalır ya çok kalır Ben bir kere bu oyunu oynandıysam <gülüyor> Gelir bir tamam, hadi <gülüyor> Al şey <gülüyor> Hop. Dur lan ha? dur dur Aa çıkacı Başladı <gülüyor> Lan Tavha dur bi Oh yes Aa, Çok acıya çok, işte, çok güzel Ulan Çok acıya Hop Hop hadi be Bir bir Hop hadi be İki birin öne geçtim bak Tavha ne yapıyorsun? <gülüyor> Yapma tava ya hayır bırak duracak artık, ha Tavha Çok güzel Tavha durak dursun ya Dur hadi bekle o zaman. Koy hadi çabuk Lan kafam direk itiyor Abi gümmeşi çok komik gümmeşi çok komik Tamam tamam hadi dur basma Değiştir hadi onu bir yerini Aaa tamam, çok acıyo lan Çocuk ölecektir resmen <gülüyor> <gülüyor> Şuan geceyi değiştirdim Abi de, yok komik an, <gülüyor> 10 dakika sonra video görgeceğim ben de, <gülüyor> <gülüyor> e <gülüyor> şey tamam, yapacağım. Bakıyorum. Bölüm geldi yani. Kula Yok, kulaklığı takmayacağım. Hep kulaklığa takmam oğlum. Tamam, tamam dur, şöyle yapayım. Böyle çok. Açağız mı lan? Ha iyi hale. <gülüyor> Hayır, ben de çünkü video. Şuradan yerini değiştireyim Hadi başla. Aha, adam oynadı. <gülüyor> yes. Ah. 4 3 çok güzel abi. <gülüyor> Aa, yani? an, şu an kazanan alıyor. Hayır. Hayır. Uf <gülüyor> <Of> ya. Akınatlar göğünü mü o nasi biçiyor ya? Öldüm ayağım dik ya ayağım dur dur. Allah belanı vermesin kovuğumu kırdım salak. ya. Evet arkadaşlar e, bir dakika Şeylere, bir Şeref'i yıkayım güzelce Evet Evet Nesliyiz arkadaşlar videomun bu kadar eğer beğenmişsiniz arkadaşlar Geri bir like gelirse abone olmayı unutmayın Orkut arkadaşlar en az 30 30 İkinci bölümdeki akılda için açık lark